Bozumu vakti bir basahibi sahibi Bağında çalışacak işçi alır Sonuncular birinci olur gibi Keza birinciyle sonuncu olur Sonuncular birinci olur gibi Keza birinciyle sonuncu olur Gün boyunca alır yeni işçiler Gün sonu ücretlerini de öder Son gelenlerden ödemeye başlar Keza birinci ile sonuncu olur Son gelenlerden ödemeye başlar Keza birinci ile sonuncu olur Bağ sahibi herkese aynı verir İlk gelenler ona şikayet eder asahibi sahibi haksızlık etmediğim der Keza bir zincirler sonuncu olur Bağ sahibi haksızlık etmediğim der Keza bir sonuncu olur hanım basahibi de size ne Kıskandınız mı ben cömertim diye son gelenlere ben verdim hediye kezap birinciler sonuncu oldu son gelenlere ben verdim hediye kezap birinciler sonuncu olur.